kullanabiliyorsunuz ama tabi bu kameraların çözünürlüğü 2 megapiksel ile sınırlandırılmış o yüzden görüntü kalitesi sizi tatmin etmeyebilir 7 inç IPS ekrana sahip olan tablet 1.3 GHz işlemci ile birlikte geliyor bu işlemciye 8 GB depolama 1 GB RAM destek veriyor içerisinde Android 7.0 ile yüklü gelen tablet 3450 mAh pil gücüyle sizi bir gün idare edebilir tablet aynı zamanda iki yıl boyunca Lenovo garantisi altında tablet aslında beni biraz üzdü nedeni çok açık. Tablet ile birlikte gelen teknik özellikler hali hazırda birçok oyun ve uygulamayı desteklememekte. Eğer bu tableti oyun oynamak için veya program yükleyip kullanmak için alıyorsanız bence uzak durun. Tabletin özellikleri sadece sosyal medya uygulamaları kullanmaya, e-kitap okumaya, film izlemeye, gazete ve dergi gibi şeyler vakit geçirecekseniz uygun bir tablet. Yani tablette performans gerektiren hiçbir uygulamayı kullanamazsınız. Sizi daha yükler yüklemez yarı yolda bırakabilir. Üründen hem yüksek bir performans,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 daha olun.